Seminemizin konusunu TIOC cihazının Siafar 21 Parti e, data entegrati uyumluluğu e, sorusuyla e, oluşturduk. Tabii bunu e, yaparken Siafar'ı e, e, ilaç sektörü ilgilendiren bir, bir konu genelde. İlaç veya e, gıdada, e, kozmetikte de e, bazı kurumlar var yine. E, özellikle FDA'nin e, kontrol ettiği veya düzenleyici kuruluşların kontrol ettiği e, sektörlerin e, ilgi alanına giriyor. E, burada ilaç sektöründe toplam organik karbon cihazı, TOC diye biz kısaltıyoruz ama İngilizcesinden. E, bunu TOC diyenler de var. TOK de kısaltanlar var Türkçesinde. E, bu cihazın kullanımı USB veya e, European Pharmacopya e, gereksinimleri için ee, su sistemlerinin kontrolünde e, kullanılıyor ağırlıkla. Artı son zamanlarda yani e, son e, 5-6 yıldır hatta maksimum 10 yıl e, gibi bir sürede temizlik validasyonunda da yine toplam organik karbon cihazları e, ilaç sektöründe kullanılıyor. E, Non-selektif metot olarak e, temizlik validasyonunda da kullanılıyor. E, İlaç sektöründe kullanılan suyun, ister su Water for Injection olsun, injekli ürünler için veya ultra saf su olsun, TOC bu suyun kalitesinin kontrolünde kullanıyor. Yasal olarak ilaçta kullanılacak, üretimde kullanılacak suyun TOC değeri 500 ppb'nin altında olmak zorunda. Eğer 500 ppb'nin üzerine çıktığı anda o suyu prosesi verilemiyor. Ve, e, durdurmak zorundasınız. Yani prosesle su verimini durdurmanız gerekiyor. Ayrıyeten TOSI cihazları ayrı, ayrıca prosesi anlama, temizlik doğrulaması, proses içindeki ekipmanların temizliğini doğrulamasında, sızıntı testili gibi uygulama içinde kullanılabiliyor. İlaç üreticileri e, saflaştırılmış sularda ve enjeksiyonluk sularda TOSI izlemede USB 643, IP 2244, Japon Farmakopya veya diğer e, farmakopyaları, e, Çin'dir, Hindistan farmakopyaları falan bunları iz, izlemek amaçlı e, kullanıyor. E, bu izleme programında prosesin kontrolünde spesifikasyon dışı veya trend dışı sonuçları anında tespit etmek için online olarak e, kullanılan e, sistemler de var. Bunun yanı sıra, ee, gerçek zamanlı incelemeyip laboratuvarda e, inceleme amaçlı kullanılan sistemler de var. Ee, temizlik validasyonu amacıyla yine ekipmanların etrafından örnek alıp e, o örnekleri swab örneklerini e, analiz ederek temizlik validasyonu amaçlı e, kullanımda mevcut. Ticari olarak kullanılan e, TOC ölçüm metotlarında e, üç farklı ana metot kullanıyor. Genelde e, toplam organik karbonu e, num numunein içindeki toplam karbonu tespit için e, toplam organik karbon tespit için kar mevcut karbonlar karbondioksite dönüştürülüyor ve e, bu değişik tekniklerle analiz ediliyor. Burada üç farklı teknik var. Birincisinde e, numune yakılıp içindeki karbonlar karbondioksite tam dönüştürüldükten sonra NDR tekniğiyle, non-dispersive infrared e, tekniğiyle ölçüm almak. E, bu ağırlıkla e, yüksek konsantrasyonlu TOC değerlerini bulmakta başarılı bir teknik. Ama düşük konsantrasyonlarda e, etkisi biraz daha az olan e, bir teknik. Direkt kondaktimetrik dediğimiz seçici olmayan kondaktimetrik metotla ölçüm yapmak e, bir diğer teknik. E, bize hast olan e, suya Sealer Sıvılması'nın e, patentinde olan Memran Kondaktümetrik Tespit. Bu da seçici olarak kondaktümetrik testle analiz yapma. Bu üç metot temel kullanılıyor. E, NDR TOC cihazları gaz fazında karbondioksit ölçerken kondaktümetrik metotlarda TOC e, cihazları sıvı fazdaki karbondioksiti ölçüyorlar. iletkenlikle çalışan, direkt iletkenlik metodu ile çalışan cihazlar, ölçüm numuneleri, ölçüm bu cihazlarda ölçüm, numune içinde bulunan tüm iyonlardan etkilenebiliyor. Yani sadece karbondioksit değil, karbondioksitden kaynaklanan iletkenlik değil, numune içinde bulunan tüm iyonları kapsıyor. Numune iletkenliği 1.4 mikrosimensin altında olması gerekiyor. Daha yüksek iletkenlik numunelerde e, bu teknik e, kullanılması uygun değil. E, onda e, farklı ya membran tekniğini ya da yakma tekniği çalışmak gerekiyor. Yapılan kalibrasyonların kararlılığı 6 ile 12 ay arasında sürüyor. Düşüm, ba, düşük bakım aletleri e, var bu teknolojide. Memran iletkenlikte son derece doğru numune içindeki iyonlar veya organik etkisi olmadan yani sadece karbondioksit ölçerek, seçici olarak karbondioksit'i geçiren membrandan karbondioksit geçip e, o şekilde ölçüm yapıldığı için son derece doğru bir ölçüm yapılıyor. Taşıyıcı gaza gerek yok, herhangi bir gaz kullanılmıyor. Yapılan kalibrasyon 12 ay boyunca kararlı olarak kalıyor. Bakım maliyeti düşük. E, doğrusallığı e, yüksek ve düşük algılama sınırı e, var. Asasiyeti de çok yüksek. Ee, kararlı dahil numune akışı e, cihazlarda bulunuyor. Bu metotlardan e, özellikle e, bahsediyorum. E, aradaki farkları algılayıp çünkü e, CFR'da veya denetimlerde e, istenen şey tabi dataları öncelikle Doğru alınması, bir datayı e, doğru datayı almak, ondan sonra da aldığın doğru datayı bütün life cycle boyunca, bütün data'nın saklama ömrü boyunca e, bozulmadan doğru bir şekilde saklayabilmek Ama ilk doğru alma kısmı önemli olduğu için e, burada ölçüm yapan cihazlar ne kadar doğru ölçerlerse ilk kısmı o kadar iyi sağlıyorsunuz. Ee, onu önce sağlamak lazım. Yani genellikle e, insanlar e, CFR uyumlu veya FTA uyumlu e, kısmında, e, software kısmında biraz daha fazla emek verirken bu kısmı bazen es geçebiliyorlar. Onun için e, özellikle vurguladım. E, direkt iletkenlik ölçen e, sistemler genellikle kullanım basit, düşük maliyetli sensörler şeklinde satılıyor. Ee, çok küçük kutulardan tutun da biraz daha büyük e, kutulara kadar e, çeşitli şekillerde e, modelleri var. Numune suyunun analiz öncesi iletkenliği içerisinde bulunan, önce o ölçülüyor, içerisinde bulunan tüm yonlar durum, toplam iletkenliği veriyor. Sonra e, numune suyu UV oksidasyon tekniğiyle, Okside ediliyor. Herhangi bir kimyasal katılmadan sadece UV lambayla okside ediliyor ve oksidasyon sırasında ortaya çıkan tüm iyonlar yani içinde bulunan e, normalde olan iyonlar işte klordur e, diğer e, or, inorganik iyonlar e, içinde bulunan onlar artı yakma sonucu ortaya çıkan karbondioksit ile birlikte oluşan e, iyonlar ve parçalanma Yan ürünlerinin iyonize olmuş hallerinden gelen iyonların hepsinin toplamı e, ikinci e, iletkenliği oluşturuyor. Ve bu iletkenlik ölçümünde aldığınız e, verinin hepsi sanki karbondioksitmiş gibi değerlendirilip, TLC değeri o şekilde veriliyor. Dolayısıyla burada özellikle e, yan ürünlerden gelen, UV oksidasyon sorusu oluşan yan ürünlerden gelen e, etkiler önemli oran, oranda e, sonucunuzu etkiliyor. Burada e, onu kısaca anlayabileceksiniz. Oksidasyon reaktörüne e, numuneler giriyor. UV lamba açıldığında bu numuneler Oksitleniyor ve değişik organik karbon molekülleri ve e, artı diğer e, komponentleri ayrılıyor. Bu arada da iletkenlik ölçülüyor. İletkenliğin sabit hale geldiği değer alındıktan sonra, maksimum haldeki değer alındıktan sonra ölçüm tamamlanıyor. Ölçüm bu şekilde e, tamamlanıyor. E, Suarez firmasının ilk e, metoduyla ama burada bir fark, diferansiyel iletkenlik diye farklı bir e, metot bulanmışlar. Metoduyla ölçüm yapan e, cihazı da mevcut. E, Birçok piyasada olan e, normal sensörler gibi sensör mevcut. Burada gördüğünüz gibi checkpoint diye bir sensör. E, i̇ster portatif hattın yanına götürüp orada ölçüm yapabiliyorsunuz, ister hatta bağlayıp, hatta online olarak ölçüm yapılabiliyor. E, burada da e, iletkenlik ölçümü yine kondakt, direkt kondaktimetrik metodla yapılıyor. Ama e, numunenin hem ham iletkenliği ölçülürken, hem de e, ikinci hücrede e, UV oksidasyon sonrası, yani iki farklı birbirinden farklı hücre var. Birinci hücrede gelen numunenin iletkenliği ölçülüyor, sonra numune UV oksidasyon kısmından geçtikten sonra ikinci bir hücrede iletkenlik artışı ölçülüyor. İkisinin farkından çıkılıyor. Burada da yine bu alette de yine sadece karbondioksit ölçülmüyor, oksidasyon yan ürünlerinden gelen iletkenlik de karbondioksitmiş gibi hesaba katılıyor. Aynı etki e, bu cihazda da var. Maalesef onu engelleme imkanı yok. E, cihazın e, iç şekli bu şekilde. E, bu cihazın diğer cihazlardan bir farkı, normal az önce gördüğünüz kabın içindeki UV proptan farkı, e, UV lambın etrafına bir koil şeklinde e, oksidasyonun olacağı reaksiyon haznesi sarılmış vaziyette. Ve numune bu yolda giderken eşit mesafede, numunenin her e, e, bir kısmı eşit mesafede e, UV, UV ışını maruz tutuluyor. Dolayısıyla tam oksidasyon sağlaması sağlanıyor. E, bunu şurada görebilirsiniz. E, bu bizim sensörlerle anelizörleri birbirinden ayıran e, değişik testlerin yapıldı. Değişik e, Organik yapıların test edildiği, bu organik yapıların bazıları çok kolaylıkla e, oksit olurken, e, hatta tiyosi ölçümlerinde standart olarak kullanırken, bazıları da e, çok zor okside olan ürünler, e, bazı ürünlerde e, triklorometan gibi ürünlerde, e, bunlar da oksidasyon sonrasında çok fazla e, sayt yağ ürün olarak e, klor çıkarttıkları için. Ee, fos pozitif dediğimiz olduğundan fazla te diye çıkartan malzemeler bunların kıyaslamasını görüyorsunuz burada ee, gördüğünüz gibi bizim point cihazımız e, sensör olan modelimiz triklorometan gibi malzemelerde yine diğer sensörlerde olduğu gibi çok yüksek fos pozitif değer veriyor Çünkü <gülüyor> çareniz yok parçaldığınız yapıyı içinden iyonları ayrıldı onlar iletkenliği artırıyorlar ve e, sizin iletkenliğiniz üzerine burada recovery değeri veriliyor görüyorsunuz. %100'den %500-600'lere kadar e, recovery'yi olduğundan fazla gösterebiliyor. Tabii bu çok önemli bir şey çünkü genelde sensör olarak kullanılan aletler e, su sistemlerini online ölçüm cihazı olarak takılıyor. Online ölçüm cihazının ana fonksiyonu şu. Çünkü e, kesin bir kural var. 500 ppb geçtiğinde durduracaksın ve suyu vermeyeceksin sisteme. Burada e, diyelim ki 150 ppb, 100 ppb civarınızda suyunuz var. Gayet e, iyi. 500 ppb'nin epey altında. Ve içinde triklorometan var. Bunun e, çok az miktarda triklorometan var. Bunu okside ettiğiniz zaman bir anda 550 pippin bin üzerine, 500 üzerine değerini fırlayabiliyor. Fırladığında ne yapacaksınız? Mecburen sistemi kapatmanız lazım ve hemen bir örnek alıp laboratuvardaki cihazla ölçmeniz lazım veya sistemde ne yanlışlık var diye durdurmanız lazım. Böyle bir etki yapabiliyor. Gördüğünüz gibi bütün şeyler ortak noktaları, bunun gibi kolay e, okside olduğunda yan ürün olarak e, iyon çıkartan malzemelerde bu etki bütün sensörlerde görülüyor. Bakın burada e, Severs'ın 500 ve M9 model cihazlarında selektif olarak karbondioksit seçildiği için ölçüm sırasında bu etki minimumda gözleniyor. Sadece karbondioksit numuneden gelen karbondoksidi ölçüyorsunuz, memrandan geçen ve bu etki minimum. Yani e, zaman zaman e, şeyde, e, piyasada e, soruluyor. Yani bu kadar cihaz var, neden e, Severs'ın cihazları bu kadar yaygın ilaç sektöründe? Bunun ana nedeni aslında bu. Bunun yanı sıra e, bazı malzemelerde mesela üre gibi malzemelerde yine oksidasyonu zor olduğu için Oksidasyonları zor olduğu için, olduğundan düşük gözüküyor. Bu da e, fos negatif dediğimiz, halbuki içinde bir kirletici var ama siz onu gözlemleyemiyorsunuz. Onu da yine Severs'ın bütün cihazlarında, yine bahsettiğim gibi bakın burada checkpoint, e, o sarmal şeklindeki e, su yolu vasıtasıyla mükemmel şekilde üreyi de e, okside edip e, bu etkiyi minimize ediyor. Tabii her her e, numune de aynı değil. E, bazı numunelerde daha az e, daha güç okside olan numunelerde maalesef e, bunlar e, bu etki görüyorsunuz. Memran yetkinlikle e, çalışan co ezörlerinde Dediğim gibi membran var. Bu membran sadece karbondioksiti geçiriyor ve e, oksidasyon reaksiyonundan çıkan ürünleriniz ne olursa olsun bunun içinden sadece karbondioksit diğer tarafa geçiyor. Bunu e, buradaki videoda simüle edebiliriz. Önce UV reaktöründe, ayrı bir UV reaktöründe oksidasyona vuruyorlar ve e, modüle, ölçüm modülüne transfer oluyorlar. Burada Karbon dioksitler membrandan geçip sağ tarafa sadece deyonize suyun olduğu kısma, burada deyonize su sürekli olarak ettiriliyor, Bu kısma transfer ediliyor. Burada e, karbon dioksit e, iyonize oluyor. Devrimize suyun içinde. Daha sonradan ölçüm kısmına valf e, açılıyor. İletkenlik hücresi kısmına alınıyor. Ve iletkenlik ölçülüyor. Sonrasında bütün yonlar e, bir katalizörde giderlip TV'nize su döngüsü tekrar devam ediyor. Ee, Selektif olarak e, karbonhidrisi seçtiği için dediğim gibi e, bu sonuçları alıyorsunuz. E, i̇ki farklı e, modelimiz var. 500 RL ve M9 serisi TOC analiz 500 serisi online olarak çalışan cihazımız. E, M9 serisi portatif ister hattın yanına götür, orada ölç, ister hatta bağla online ölç, isterseniz laboratuvarda otel sampillerle ölçebiliyorsunuz portatifi, online e, ölçüm modülü ve laboratuvarda kullanılan lab modülü üç farklı modülden oluşuyor. E, bunların e, ölçüm limitleri, gördüğünüz gibi ppi tye yakın seviyelerden başlayıp e, m9 modelinde 50 ppi'ye. 500 modelinde 2.5 ppm'e kadar çıkabiliyor. M9'da 50 ppm'e kadar çıkabildiği için temizlik validasyonunda da e, bu aleti yine kullanabiliyorsunuz. Şimdi e, şunu özellikle e, mevcut da bizim cihazımızı kullanan ve bir önceki 900 serisi cihazımızı kullanan müşterilerimizi e, şunu özellikle vurgulamak isterim. 900 cihazlarında e, bir ölçüm yaklaşık 7 dakika civarında e, sürüyor. M9 serisinde bu analiz süresini kısalttı firma. Normal ölçümde 2 dakika. Pardon, 900 modellerinde 7 dakika Auto-Regent modunda normal ölçüm yolda minimum kısaltsanız 4 dakikaya kadar indirebiliyorsunuz. M9'da normal analiz 2 dakika, Turbo modda 4 saniyeye kadar indirme imkanınız var. Bu da çok büyük bir e, zaman tasarruf sağlıyor. Özellikle e, yoğun numune ölçen yerler için ve e, temizlik validasyonu e, yapanlar için önemli bir e, fırsat sağlıyor. E, şimdi e, 900 model cihazların kullanım ömürleri e, bitiyor önümüzdeki e, yılın başında e, ve e, bunların değişim programlarına başladık e, ilaç firmalarıyla. Burada değişim sırasında tabii e, müşterilerimiz genelde şöyle bir algıya kapılıyor. Aa, ben de 6 tane 900 cihazı var. Bu 6 900 cihazını bir yer, birden değiştirmeye kalksam hepsini of epey maliyet olacak falan diye. E, bu analiz süresini dikkate aldığınız zaman aslında 6 cihazın yaptığı işi iki e, cihazla ay 3 cihazla yapma imkanınız var. eee maksimum iki cihazla rahatlıkla yapabiliyorsunuz, maksimum üç cihazla yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla e, birebir değil 2'ye 1 oranında bir değişim e, söz konusu oluyor. TOC 500 yazının e, iç kısmına baktığınızda gelen numune iki ayrılıyor. Birinci numune inorganik karbon ölçümü için e, ayrılıp burada ayrı bir e, modülde, membran modülünde Direk olarak içindeki karbondioksit bu tarafa geçiyor ve iletkenliği ölçülüp e, inorganik karbon miktarı tespit ediliyor. Diğer taraftan gelen e, su ayrılıp oksidasyon reaktöründen geçtikten sonra burada bakın hiçbir kimyasal katkısı yok, direkt olarak okside ediliyor. Geçtikten sonra yine ayrı membrana alınıp bu membran modülünden ee, karbon olakası ayrıldıktan sonra e, iletkenliği ölçülüyor. Bu şekilde toplam karbon ikinci kanaldan toplam karbon ölçülürken e, ilk kanalda ölçülen inorganik karbon çıkarttığında TOC'yi e, alıyor. M9 e, modelimizde alt kısım aynı. Sadece burada e, ekli olarak e, ilave olarak şey var Asit, daha yüksek miktardaki organik karbonları okside edebilmek için Asit ve oksidizer katkısı gerekiyor. O iki katkıyı da katıp isterseniz bunu alet kendisi otomatik ayarlayabiliyor, isterseniz siz kendinizi sabit oranlarda verip de çalışıyorsunuz. O şekilde yine aynı yöntemle çalışıyor. Japon farmakopya'da Japon Farmakopi 16 G8'de şöyle bir açıklama var. Bu açıklamanın özetini size söylersem, az önce bahsettiğim fos pozitif örneklerde, fos pozitif veren örneklerde sensör kullanılanlarda buna dikkat edilmesi gerektiği söyleniyor ve ölçümlerinizi negatif veya pozitif olarak etkileyebilir. E, direkt e, olarak e, selektif olarak karbondioksit se selektif çalışmayan cihazlarda bu olabilir deniyor. Ve e, karbondioksit de ayırmadan yapılan ölçümlerde bu sonuçlar gelebilir. Bunun için e, buna dikkat edin. E, cihazın hatal sonuç vermesi durumunda yaşanabileceği kontaminasyon riskini göz önüne alın diye e, uyarı yapılıyor. Mem memran iletkenlikle çalışan e, cihazlarda hem düşünün e, online olarak cihazınız memran iletkenlikle çalışıyor hem de laboratuvar cihazınız. Burada online ve laboratuvar cihazları aynı metotla çalıştığı için ölçüm sonuçları birbiriyle eşleşiyor. E, laboratuvardan metot transferi kolaylaşıyor. Spesifik olmayan sonuçlar azaldığı için e, güvenilirliği artıyor. E, laboratuvara taşınan ölçümleri azaltıyor. çünkü de bir de pozitif vermediği için laboratuvara daha az numune göndermeniz gerekiyor. E, sabit ve doğru BTOC trendi almanızı sağlıyor. E, ve tabii veriminizi artırıyor. Evet. Şimdi e, gelelim ikinci kısmı. Bu ilk kısmı açıklamadan, ikinciyi açıkçası tam tamamlamak mümkün değildi. Onun için ilk kısmı mutlaka anlatmam gerekiyordu. E, CFR21 e, kısım 11 kısmında ee, ne anlatılıyor ve verir bütünlüğü konusu neler? Burada e, size bir anket e, sorusu sormak istiyorum. Şu anda geçerli olan CFR 21 part 11 kaç sayfada unlaşıyor? A. 5 ile 10 B. 30 50 C. 80 100 Tabii e, çoğunluk bu katılan e, değerli katılımcıların çoğunluğu doğal olarak 30'da 50 sayfa kısmını seçti. Ee, daha önceki e, şeye katılanlar A seçeneğini seçtiler. E, bir kısımda belki de gözlerini çok büyütenler, bu CFR 21-11'i, e, çok büyütenler e, C seçeneğini seçtiler. E, burada e, bu kısım part 11 7 sayfadan oluşuyor. Toplam 7 sayfadan oluşuyor. Aslında çok uzun bir e, döküman değil. Temel olarak elektronik kayıtlar ve elektronik imzaların hangi kritere göre tam güvenilir ve kağıt kayıtlarına eşdeğer sayılabileceğini be, belirleyen e, şeyleri e, anlatıyor. Bir cihaz tarafından yaratılan elektronik verinin bütünlüğü, doğruluğu ve izlenebilirliğine yardımcı olmak için cihazın yazılımı şunlara sahip olmalı diye açıklanıyor. Bir erişim kontrolüne. Yazılımda erişim kontrolü olması lazım. Her e, kez girerken e, username'e, password'le girip e, hangi anda kim kullanıyor, onun anlaşılması lazım. İki, işlem geçmişi, raporlama fonksiyonu. Yani audit trail diye e, adlandırılan İngilizcesi, e, fonksiyona sahip olması. E, üçüncüsü de e-imza, e-imzaya sahip olması. E, Ana gereksinimler olarak kontroller şunları kapsıyor. Denetim, yani bununla alakalı denetim yapmanız lazım kontrol olarak. Sistem validasyonu yapmanız lazım. İşlem geçmişi ve denetim tarihçesini kontrol etmeniz lazım. Elektronik imzaları ve dökümantasyonlarını hazırlamanız lazım. E, göz önünde bulunması gereken diğer faktörler veri transferi nasıl yapıldığı validasyonu nasıl yapıldı, kullanıcı eğitimi, kalifikasyonu, destek prosedürleri, bunlar altyapısal e, gereksinimler. Yine e, EU GMP Annex 11'e genel bir bakışa bakarsak, e, burada da 5 sayfalık bir doküman. Bu dokümanda bilgisayarlı sistemler için hazırlanmış bir doküman. Burada genel olarak personel, validasyon ve sistem bunlar ele alınıyor. Prensipler olarak depolama ve dağıtım dahil, üretimde ve kalite kontrolde bilgisayar sistemlerinin kullanımı rehberin ilgili diğer bölümlerinde verilen prensipleri gözlemleme ihtiyacını değiştirmez deniyor bir prensip olarak. Bilgisayarlı sistemlerin kullanım sonucunda ürün kalitesi veya kalite güvencesinde herhangi bir azalma yaşanmamalı deniyor. Bilgisayar kullanılmadan önceki sistemlere göre bir kalite farkı olmaması operatörlerin işlem içinde yer almamasına kaynaklanan bir önceki kullanılan sistem özellikinin kaybolması riskini ne gerekli yönden verilmeli bu iki regülasyonu kıyasladığımız zaman o burada kırmızıyla e, belirtilen e, noktalar e, öne çıkıyor İşlem geçmişi denetim tarihçesi güvenlik elektronik imzalar Bunlar ikisinin de ortak noktaları. Şimdi, e, biz sıklıkla veri bütünlüğü konusunda konuşuyoruz ama e, durup onu tanımlamıyoruz Veri bütünlüğü nedir? Bunun sonucunda birçok e, kişinin veri bütünlüğü ne olduğu ve nereye uzandığı konusunda değişik düşünceleri ve konseptleri oluşuyor. İlerlemeden önce, öncelikle veri, veri bütünlüğü nedir, ne değildir'i tanımlamamız lazım. 2016'dan beri, ikinci şeydi, yeni regülasyon ve kurallar nelerdir? 2016'dan beri birçok yayın yapıldı. Çoğu devlet kuruluşu tarafından, bazıları da e, PICS gibi global konsorsiyumlar tarafından yayınlandı. Bazıları ISP gibi organizasyon tarafından yayınlandı. Hepsinin etkisi var ve tartışmaya değer. Tüm bu maddeler ve için de ne önemli? Prosesimize dikkat etmemiz gereken alanlar nelerdir? Bir üretici neye odaklanmalı bu sistemini entegre ente ente etmeli? Uygunluk neye benzer? Sonunda bir şirket nasıl ileriye doğru olacak? Yani uygunluğa uyacağız diye e, kendimizi kısıtlarsak şirket nasıl ilerleyecek? Özellikle bir şirket nasıl mantıklı bir şekilde ileriyor olacak? İlerlemenin bir yolu organizasyonun operasyonel kısmının işleyemeyeceği kadar her şeyi çok sıkı bir şekilde kilitleyerek yol almaktır bu olmaya başlıyor ve bunun nedeni bu bahsi geçen kurallara dürüst bir yaklaşım, sergileyemem bir tutum almaktan kaynaklanıyor. Veri bütünlüğünün tanımı, veri bütünlüğü verinin yaşam döngüsü boyunca tam, tutarlı ve doğru olmasını kapsar. Dediğim gibi, burada e, önce doğru olacak veri doğru olması için ölçüm cihazının doğru olarak ölçmesi ve e, ölçüm cihazından tabi TOC hariç bir cihaz düşünürseniz aldığınız verinin de doğru hesaplanıp e, doğru değerlendirip alınması onu da kapsıyor. Mesela HbA1c'de aldınız kromotogramı aldınız ama doğru hesaplamadınız o da e, bir handicap. E, yaşam döngüsü boyunca tam olması ölünmemesi, tutarlı olması kendi içinde e, bunlar bu şekilde tanımlanıyor şu kuruluşlar tarafından. Veri bütünlüğünün verinin eksiksizliği, tutarlılığı ve doğruluğunu gösterir diye tanımı FDA tarafından yapılan tanımı KU tarafından veri bütünlüğü verinin tam, tutarlı doğru, güvenilir olma derecesini ve veri karakteristiğinin tüm yaşam döngüsü boyunca korunluğunu gösterir. Gayet ayrıntılı ve güzel bir tanım. E, bu şekilde değişik tanımlar var. Gayet güzel ama bunlar ne anlama geliyor? Öyleyse şurada üstünü çizdiğimiz tanımları standartize edelim. Bunun anlamı, prosesimizi bunu sağlayacak şekilde dizayn etmeliyiz. Prosesimizi yazılım, donanım ve tüm her şeyle sorguladıkça sürekli tüm bunlar Bütünlüğü, tutarlılığı ve doğruluğu nasıl etkiler diye sormalıyız. Yani proseste bulunan, önce donanımımızdan başlayıp e, bu çerçeveleri nasıl etkiler, sonra yazılımdan e, ve diğer sistemi oluşturan, proses oluşturan ek, e, parçalardan e, başlayıp aynı soruları sor, sorarak gitmemiz gerekiyor. Veri bütünlüğü aslında yeni bir kavram değil. Ö özellikle ilaççılar için yeni bir kavram değil. Ee, 1970'lerden e, bu yana dikte edilen Alcoa ilk başta Alcoa diye tanınan Attributable, Legible, Contemporary Poranius, Original, Accurate'in ilk baş harflerinin alınmasıyla tanınan e, bir uygulama e, Good Automated Manufacturing Practice şeklinde e, oluşturulan bir e, pratik zaten ilaç sektöründe yıllardır kullanılıyor. Buna son zamanlarda e, özellikle ömür dö döngüsü yönetimi gibi konuların daha iyi anlaşılması için artı ile ilave edilen dört tane Complete, Consistent, Enduring, Available. Bunlar da ilave edildi, Alcoa Plus olarak e, adlandırıldı. Bu veri bütünlüğü kavramı ilk burada ele alındı. Veri bütünlüğü. Bunun tanımını hala hazırda yaptık ve herkesin aklındaki ana başlık bu. Veri güvenliği ayrı bir konu. Bu operasyonel bir kaygı. Bizim fikri mülkiyet hakkımızı nasıl koruduğumuz, ticari sırlarımıza kimler eşitilebilir, verilerimiz nasıl taşınabilir olur gibi konuları etkiler. Genel olarak deregülasyonlar bunun gibi ticari endişelerle ilgilenmezler. Bir firmanın Patentlerini koru koru koruyamadığıyla FTA ilgilenmez. Yeni ilaç denemelerinin detaylarının rakip firmaları şefiyle paylaşıp paylaşılmadığıyla ilgilenmez. Çoğu firma için verilerin güvenliğinin kontrolü de en az verilerin bütünlüğü kadar önemlidir. Fakat bunlar ayrı konular ve endişelerdir. Yani veri bütünlüğünü veri güvenliğiyle karıştırmak çok doğru bir yaklaşım değil. Burada ee, tabii veri bütünlüğü, veri güvenliği ve veri yönetimi Bunlar bir bütün oluşturuyor. Ee, veri yönetimi burada her ikisinin harmanlanmasıyla başlıyor. Veri bütünlüğü için gerekli bazı yönetimsel konular vardır. Örneğin USB belleği kalıcı veri saklama ortamı olarak kullanmak ömür döngüsü yönetimi açısından veri bütünlüğe uymamaktadır. Ayrıca veri güvenliği açısından da bazı yönetimsel okuslar bulunmaktadır. Örneğin veri transferinde USB bellek kullanmak bazı hassas verilerin çok fazla taşırabi olması ve muhtemelen bina dışına çıkarılması riskini yaratmaktadır. Tüm bunlar tercihe dayanan hususlardır. Bazı firmalar yerel veri depolamayı, bazıları ise server tabanlı veri depolamayı tercih etmektedir. Bazıları da veri tabanlı bazlı çözümleri tercih etmektedir. Peki, bir sonraki sormamız gereken konu, USB bellek kullanımı veri bütünlüğü sor sorunudur. USB bellek ne yapar? Verinin tam tutarlı veya doğru olmasını nasıl etkiler? Dosya yapısını nasıl etkiler? Neden bu kadar firma kullanımı yasaklamıyor? Endüstri için artık uygun olmamasının gerçek nedeni. USB bellekler veri transferinde kullanılan araçlardır. Herhangi bir sihirli önleri yoktur. Hafıza teknolojileri bizim sonuna kadar güvendiğimiz sabit disklerle benzeridir. USB bellek kullanımının Veri bütünlüğünü bozucu herhangi bir etkisi yoktur. Veri dosyaları USB bellek üzerinde birden kaybolup değişmezler. Kilitli ve şifrelenmiş veriler birden kilitleri ve şifreleri açılmaz. Veri aktarımı veri bütünlüğünün tam olarak sağlayacak şekilde kayıt altına alınabilir ve takip edilebilir. Ethernet'ten veri transferini kayıt altına alıp izlediğiniz aynı metotla bunu yapabilirsiniz. USB bellek eğer kalıcı bir veri saklama yeri olarak görülürse o zaman problem orada başlıyor. Kullanılan malzemenin geçici özellikteki yapısı nedeniyle buna uygun değil. Eğer kalıcı veri top depolama yeri olarak kullanılırsa verinin yaşam döngüsünün korunması ilk kuralı ihlal etmek suretiyle veri bütünlüğü bozulmuş olur. Kullanım sadece veri aktarım amaçlı olmalı. USB bellekler çok önemli bir güvenlik sorundur. Bu, her yerde kullanım kısıtlanmasının temel nedeni. İnsanlar USB ile verinin nasıl bu kadar taşınabilir olduğu kavramını sevmiyorlar. Firmalar kontrolü kaybetmeyi sevmiyorlar. Fakat bu hususta ne kadar geçerli ve ne kadar önemli olursa olsun veri bütünlüğü ile kesinlikle alakalı değildir. Şimdi e, neden burada USB ile konusunda bu kadar özellikle değindim? E, bizim e, TLC 500 model cihazlarımızda ee, bu yıl sonuna kadar e, kurulan bütün cihazlarda aynı şekilde e, alınan datalar aletin hafızasında saklanıyor saklanıyor saklanıyor istediğiniz zaman e, kullanıcı e, cihaza özel bir USB bellekle veriyi alıp cihazın soft değerine aktarıp Oradan kendi kullanım yerine e, nasıl saklıyorsa o saklama e, kısmına götürebiliyordu. E, böyle olması rağmen, Sierra tam uyumlu ve e, bütün bu e, veri bütünlüğü kavramına tam uyumlu olarak çalışabiliyor alet. E, önümüzdeki sene itibaren çıkmasını düşündüğümüz e, beklediğimiz. M500 diye farklı model e, cihazda lan bağlantısıyla USB bellek kullanımı isteğe bağlı hale gelecek. Onu da e, burada şey yapabiliyor. Veri güvenliği ihlalleri e, kartıyor artıyor. FTL e, bu konuda uyarı mektubu e, yayınladı. E, ye, FTE'nin 483 ıı, uyarı mektubu var bu konuda. Firma tek bir prolayı, 4-5 kullanıcının ortak kullanmasına izin vermiş mesela bir tanesi. Diğerinde sistem verilerini değiştirmesine izin ver vermiş ve bu özelliği kullanıcının erişimi kısıtlamamış. Kısıtlanmış erişimi odaklamak burada önemli. Veriler daha iyi verilerle değiştirilmiş, başarısızlık olarak izlenmiş. Ee, Ürünle ilgili başarısızlıklar raporlanmayarak deneme ölçümleri olarak listelenmiş. Maalesef bunları biz de sıkla, sıklıkla görüyoruz değişik cihazlarımızla. İşlem geçmişi raporlaması kapatılmış ve bazı cihazlarda mevcut değil. Dinamik veri düzgün bir şekilde korunmamış. Özellikle kromatogram alınan e, cihazlarda orada kromatogramlar e, dinamik e, spektroskopide ve e, kromatografide dinamik veri. Daha sonradan e, bunlar hem interpret edilen sonuçlarla birlikte saklanması lazım, İkisinin birlikte kaydının tutulması lazım. E, dinamik veriyi tutmayıp sadece sonuç tutmak e, yine ihlale giriyor. E, Tösi'de böyle bir durum yok. Tösi'de e, alınan datalar statik data olduğu için e, burada herhangi bir e, ihlal söz konusu olmuyor. Tüm bunlar yeni mi? Yeni kavramlar. Aslında e, tüm bunlar ee, yine yeni değil, 90'lardan beri verim bütünlüğüyle ve gereksinlik konusunda kendini gösteren ve insanların karşılaştığı hususlar. Ee, bu konuda birçok yeni azar refer, aslında insanların işlem geçmişi raporlaması yapmaları sağlamaya yönelik, dinamik veri kaynağı anlamında orijinal veri nedir, bu, bunları netleştirdiler, ee, denetimleri yönetme ve denetleyicilere ne tür verilerin göstermesi gerektiğini netleştirmek için çıkarıldılar. Burada bazı yeni çıkartılan rehber dökümanları görüyorsunuz 2006'dan bu yana yayınlanan yeni rehberler ilk kılavuzu 8 sayfalık soru-cevap şeklinde değişik terim tanımlamaları, var. rol tanımlamaları işlem geçişinin ne teşhiriyor, FDY yetkileri burada anlatılıyor, EMA, İMEC Aray tarafından yayınlanmış 8 sayfalık yine soru cevap şeklinde burada özellikle Alcoa ile güçlü bir bağ var, değişik tenkitler yapılıyor. Yine PICS ve WHO tarafından yayınlanmış 40 sayfalık döküman var. Alcoa'nın kopya daraltılmış bir hali şeklinde çıkıyor karşımıza. ISPA ve PDA'yın yüzlerce sayfalık yine sistem tasarımı üzerine spesifik bir kılavuz ve kılavuzun uygulamaya taşınması, en uygulama ve anahtar sorular şeklinde açıklamalar yer alıyor. Burada audit trail'den bahsettik, işlem geçmişi raporu. Audit trail gerçekte nedir? Burada audit trail'de yasal düzenleme, işlem geçmişi, elektronik verilerin oluşturulması, değiştirilmesi, veya silinmesi aksiyonlarının kaydının tutulması işlemi, verilerin oluşturulması, değiştirilmesi veya silinmesine yol açan olayların kronolojisinin tutulması. Yasal e, düzenleme ile bunlar e, kontrol altına alınmış. Düzenleyici kılavuzda, Düzenleyici kılavuzda, kılavuz işlem geçmişi raporlamasının ne zaman açık, ne zaman kapalı olmasının uygunluğunu ve kaydın ne olduğunu tartışır. Ve sürekli kullanımı tavsiye eder. İşlem geçmişi raporunun denetlenmesi konusunda birçok bilgi barındırır. Yere beklentiler tipik olarak bir uygulama içinde gerçekleşen tüm aksiyonların kaydının işlem geçmişinde tutmasını gerektirir. Yani beklenti olarak hangi aksiyon varsa ee, bunun işlem ee, geçmişinde tutulmasını beklentisi var. Burada meta veri kavramı var. Meta veri nedir? Burada e, meta veri e, e, İngilizce'de meta data data, what data yani meta veri sadece bir veri hakkında veridir diye bir e, açıklama var. Yani meta veri nedir'den e, konuşmaya e, çekinen e, birisi için e, yaptığı bir açıklama. Burada meta veriye örnek olarak e, neler yer alır içinde? Birimler, yaptığınız ölçme e, iç, içerindeki birimler, ölçümün tipi, kayna ile alakalı bilgiler, zaman, tarih, kullanıcı adı, seri numarası, veri reçetesinde bulunan kimyasal akış hızları, kaç tekrar yapıldığı, bunlar Meta veriye örnek teşkil eder. Meta veri olmayan ve zaman içinde insanların meta veri olarak algıladıkları kavramlar da mesela kimyasalların kullanım zamanı. Bu meta veriyle alakası yok. Kullanım zamanı tamamen farklı. Ölçüm yapan kişinin parolası. Bu meta veri değil. Export edilen dosyanın lokasyonu. Yine bunlar meta veri içinde yer alın. Burada yeni beklentiler için tavsiyeler e, yer alıyor. E, 21 CFR kısım 11 ile başlanıp bu e, veri yönetim ve güvenliği ile alakalı e, ne yapalım dendiğinde e, tavsiye bu şekilde önce bununla başlayın. Buna tam uygunluğu sağlayın. Sonra AquaPlus'la devam edip tüm prensiplerin karşılandığını sağlayın. Uygun kontrolle olmadan 1 ve iki nolu kuralları çiğnemeden verinin yaratılamadığını, değiştirilemediğini veya silinemediğini konfirme edin. İlgili clause dokümanlara göre hesap yönetim gerekliliklerini tam karşılayacak şekilde izinleri, engellemeleri ve kullanıcı kontrollerini geliştirin. İşlem geçmişinin regülasyonlarla uyumunu sağlayın. Yani e, sık sık iş denetim yapıp belli periyotlarla e, kendiniz bir denetçi olarak bunları denetlemeniz e, İç geneksizmlerden karşıladığından emin olmanız ve denetim ve kontrol ile ilgili kılavuzlozor'un tutulan işler için bir SAP oluşturmanız gerekiyor. Oluşturulan sistem ve aplikasyonların veri yönetimi, veri güvenliği ve bütünlüğü konusunda iç ihtiyaçları karşıladığını göstermeniz gerekiyor. Burada e, bizim meşhur e, data integrity ile alakalı e, çözümümüz, e, Aletlerimize birlikte saladığımız e, her iki cihazımıza saldığımız destek paketleri var. E, burada M9 validasyon e, destek paketi, Volume 3 de tamamen e, veri güvenliğine, e, veri bütünlüğüne dönük olarak hazırlanmış. E, DataPro 2, DataGuard software ile birlikte burada kullanıcı protokolleri, software yükleme, çalıştırma ve software'in performans kvalifikasyon çalışmalarıyla ilgili bütün istediğiniz V'ler hazır bir paket olarak sunuluyor. Bunu aldığınız zaman kontrole gelen birinin kontrolden geçmesi inanılmaz kolaylaşıyor. Ve bu pakete sahip ikinci bir firmada şu anda yok bilginiz dahil. Yine sisteminiz CFR 21 uyumlu derken Tabii sadece TOC değil, yeni model cihazlarımızda, laboratuvar cihazlarımızda aynı zamanda aletlerin üzerinde iletkenlik ölçümü de standart olarak yer alıyor. Yani laboratuvarda yaptığınız iletkenlik ölçümü CFR uyumluluğunu sorguladığınız zaman onda da bizim cihazımızda kullandığınız zaman tek bir analizde, tek bir çıktı şeklinde hem TOC değerleri hem de iletkenlik değerleri direk olarak alabiliyorsunuz. Dolayısıyla e, bütün bu veri bütünlüğü içinde tek bir analizde bunları alıp saklayıp aynı ortamda e, bir taşla iki kuş vurma e, imkanı sahip oluyorsunuz. Silver's ürünlerinin tamamı FFAR, FDA ve diğer bütün düzenleyici kuruşların e, bütün e, düzenlemeye uygun olarak e, çalışmakta ve onlar uygun software'lere içermekte. Benim size e, sunumuma son vermeden önce, sorulara geçmeden önce iki tane göstermek istediğim dokümanım var. E, bu dökümanlardan birisi e, bir FACT şeklinde Suez tarafından hazırlanmış bir FACT Burada M9 TOC Analyzer ve DataPro 2 software'i kullanarak FDA'in data integriti ve data uygunluğuyla ilgili e, CGMP şartlarına uygunluğuyla ilgili e, bazı soruları ve bu soruları nasıl aletimizle karşılandığına dönük bir döküman var. Aynı bu konuyla alakalı bu sefer soru cevap şeklinde bu özellikle bu ikinci döküman, beş sayfalık bu ikinci dökümanı e, bizim sunumuzla birlikte e, web sitemizde e, sunumdan sonra e, yayına koyacağız. Oradan download edebilirsiniz. Özellikle e, bazı firmalarda biliyorum e, bu veri güvenliğine e, ve sefer uyumuna çok dikkat ediliyor ve hatta bunun için özel e, çok pahalı sistemlerle bu kontroller yapılıyor. Her cihazdan datalar alınıp ortak bir merkezde toplanıyor. E, eğer bu fakültedeki şu soruların her şeyde ayrı bir soru var. Ee, bu soruların cevaplarını siz kendiniz çekerseniz, ne kadar uyuyoruz? Bunlara nasıl karşılıyoruz? Biz kendi sistemimizde nasıl karşılıyoruz? Kendiniz veya IT elemanınızı bu konuyla ilgilenen IT'cinizle şey yaparsanız ne kadarına evet diyorsunuz, ne kadarına hayır biz bunu yapmıyoruz diyorsunuz, ona göre o kadar uygunluğunuzu e, görebilirsiniz. Dediğim gibi özellikle bu ikinci doküman, her ikisini de koyacağız e, web sitemize. Bu, özellikle bu ikinci dokümanı e, tavsiye ederim. Şu anda bunun Türkçeleştirmesini de yapıyorum. E, yakın bir zamanda Türkçesini de e, oraya koyacağım. Yarısına kadar geldim Türkçeleştirmenin. E, şu anda İngilizce formunu koyacağım. Evet, benim e, bugün için sizlere... Anlatmak istediğim konular yaklaşık bu kadar. Ee, şeyiniz var mı? Bana soracağınız sorularınız var mı? Evet. İçme suyu sektörü için gerekli bir estemanı ne ee, İçme suyu sektöründe e, bizim M5310 diye bir e, cihazımız var. İstanbul'un içme suları 14 noktada bizim cihazlarımızla kontrol ediliyor. E, İSKİ'de e, bu cihazlar var ve tabii onlardaki e, ölçüm tamamen aynı. E, Membran kondaktimetrik olarak ölçülüyor. Yine bahsettiğim noktaların hepsi aynı. Ama e, yazılımda CFR'la ilgili kısım eksik e, bırakılmış. Çünkü içme suyunda böyle bir kontrol zorluğu olmadığı için tabii CFR kontrolü ile ilgili software paketleri de biraz fiyatlı. Dolayısıyla içme suyunda bunu kontrol edenler için biraz avantajlı, e, toplam sistem fiyatı biraz küçülmüş oluyor. E, öyle bir cihazımız var. Eğer e, arzu ederseniz o konuda size tanıtım yapabiliriz. E, diğer soru kalibrasyon ve günlük doğrulamayla hangi periyotlarla olmalı? Ya bu konuda bizim cihazımız çok e, avantajlı. Yani e, zaten piyasada bu kadar çok bulunmasının en, en büyük e, nedeni, e, en büyük nedeni bu e, yılda bir kere kalibrasyon yaptınız mı? Bütün bir yıl boyunca kalibrasyonunuz geçerli oluyor. Sadece size kalan eğer ilaç sektöründe kullanıyorsanız e, doğrulama e, zaman zaman doğrulama yapmanız, e, sistem suitability test e, standartlarıyla testler yapmanız. Bu standartları e, service firması da temin ediyor. E, hem içinde e, zorlayıcı e, malzemeler var hem de e, kolay oksit olan malzemeler de var e, bu şekilde o standartlarla e, kontrol sağlanıyor burada günlük değil e, genelde haftalık kontrollü olarak e, tavsiye ediyoruz biz ama kalibrasyon yıl yılda bir kere yani e, ben de yani ben değişik spektroskopik ve kromatografik metotları zaman içinde kullandım e, ilk başta ben de alışamadım. yani Tek bir kalibrasyon bir yıl boyunca yani ne kadar doğru bu kayması yok mu falan diye. Ama inanın doğru yani özellikle o membran. Membranı araya koyunca olay kapanıyor. Evet Ufuk Bey'in söylediği gibi İSKİS kabinlerinde cihazlarımız mevcut. Steelers 900 kullananlar için bir diyor, duyurum var. 900 cihazların dediğim gibi üretimin durduğundan sonra 7 sene geçti ve artık ee, önümüzdeki senenin başına itibaren desteği kalmayacak. Onun için e, biz de yıl sonuna kadar bir kampanya yaptık. E, o kampanyada bu sene içinde e, sipariş veren müşterilerimizde, yani illa bu sene e, ödemeleri e, şart e, koşmuyoruz. Tabi bu sene ödeyebilecek bütçeleri varsa süper. Ama en azından e, burada bir avantajlı bir kampanya var. O kampanyadan Severs'ın açtığı bir kampanya bu. E, faydalanmak için yıl sonuna kadar, e, özellikle Kasım ayının sonuna kadar verecek siparişler de bu senenin içinde yükleyip getirebiliyorlar e, cihazı. Ve e, eğer bütçe yoksa önümüzdeki seneyin bütçesine komuş cihazlar için önümüzdeki senin bütçesinden de ödeme yaptırılabiliyor. Yani onu da e, hatırlatayım.